Dün Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi iyi gelince hisse senedi borsaları coştu. Gayet de normal çünkü enflasyonun düşük olması, FED faizinin düşük olması anlamına geliyor. Bu da hisse senetlerine özellikle Nasdaq gibi teknoloji borsalarına çok yarıyor. Tamam da kriptoda yükseldi hem de ne yükseldi sanki FTX felaketi hiç olmamış gibi. Bitcoin 15 binlerden 18 attı kendini. Hatta o lanet FTX'in kendi tokenı FTT bile %12 prim yaptı. Ne oluyor? Bitti mi kripto pazarındaki facia? FTX'in kara bulutları dağılıyor mu? Ben öyle düşünmüyorum. Bugün size bu konuda bazı uyarılar getireceğim. Elbette anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil ve elbette eğer Amerika'da hisse senetleri genel yukarıya gidiyorsa bu kripto da yukarı taşır. Ama FTX rezaletinin hayatımıza sokabileceği yeni problemler var. Hazırsanız bunları anlatmak istiyorum. FTX'in batışı normal bir şirket iflası değil. Önce bunu anlamamız lazım. Ne demek normal şirket iflası? Bir iş yaparsınız, gelirleriniz giderlerinizin altında kalır. Sonuçta artık maaşlarınızı ödeyemezsiniz, borçlarınızı ödemezsiniz, batarsınız. Ya komisyon tabanlı bir şirkette bu olur mu? Üstelik 32 milyar dolar değerleme ile yeni yatırım almış nakit bolu bir şirkette böyle bir şey olabilir mi? Çünkü yaptığınız şey ne? de sizin üzerinden kripto alıp satıyor, siz de ondan komisyon alıyorsunuz. Yani en fazla personel gider riskiniz var, işte serverleriniz var. Neden batasınız? Battınız hadi, 6 milyarla 9 milyar dolar arasında bir yerlerde bir paraya ihtiyaç olduğu söyleniyor. Delik acayip büyük. Ya bir normal operasyondan böyle bir açık verebilir mi bu kadar kısa sürede? O yüzden bu işin içerisinde sahtekarlık var. Sahtekarlığında iki boyutu bulunuyor. Birinci boyutta FTX'in sahibi olan Sam bankman Fried'in başka bir şirketi olan Alemada Research'u kurtarmak için oraya aktardıkları para var. Bunun tam büyüklüğünü bilmek zor ama ciddi bir para aktarılmış. Yani ne yapıyor? Ben gidiyorum FTX'e yatırımcı olarak paramı emanet ediyorum. Kripto almaya çalışıyorum. Sen diyor ki sen var bakalım bana o parayı. Benim Alameda Research'ımın borcu harcı var. Orası iflas etmek üzere oraya parayı taşıyayım diyor. Bu bildiğini sahtekardık. Çünkü bir borsanın bunu yapmaması lazım. Borsanın benim paramla gidip kriptoyu alması. Ben sattığımda kripto parayı bana göre ödemesi gerekiyor. Burası bir kere işin... Temel sahtekarlığı ve bu sahtekarlık FTX'in ve dolayısıyla bütün kripto pazarının başına aslında sorun olacak. Ama tek sahtekarlık bu değil. Bir sahtekarlık daha var. FTX dışarıya bile borçlanmış. Yani borçlanınca buna bir teminat göstermek lazım. Teminat olarak neyi göstermiş? Hazinesindeki... FTT'leri yani kendi çıkarttığı tokenları düşünebiliyor musunuz? Kendiniz kafanıza göre dijital olarak tokunları çıkartıyorsunuz. Bunları teminat gösterip bir de kredi alıyorsunuz. Şimdi şöyle bir döngü var. FTX'in başı derdiye gelince FTT tokenlarına değeri düşmeye başlıyor. FTT tokenlarının değeri düştükçe FTX'in derdi de büyüyor. Kısır döngüye bak ve bu da bir sahtekarlık. Yani kendi dijital dünyada kafadan yarattın. bunu Bitcoin ile karıştırmıyor. Çünkü bu merkeziyetçi bir yapı FTT tokenu teminat gösterip bir de bundan üzerine kaydı alabiliyorsun. Tam anlamıyla sahtekarlık. Amerikan sermaye piyasası kurulu sek bu işin üstüne gidecek. FBI bu işin üstüne gidecek. Amerika'daki bütün denetim kuruluşları bunun üzerine gidecekler. Çünkü henüz sorun Amerika sıçramadı ama sıçlama ihtimali var. FTX kurucusu Sam Bankman dedi ki dün bizim uluslararası platformla sorunumuz var ama FTX-US'de yani Amerika operasyonumuzda dert yok orası likli rahat bir yer dedi. Hadi canım sen de bu tarafta böyle sahtekarlığın daniskasını yaptın burası tertemiz duruyor. Hiç inanmıyorum. O yüzden Amerikan sermaye piyasası kurulu FBI gibi kuruluşlarının buranın üzerine gideceğine eminim. Nitekim gelen duyumlar hareketlenmenin başladığı. ...ciddi arkada bir vaka için hazırlık yapıldı. hatta bazı itirafçıların yavaş yavaş devreye girdiği... ...mesela dün FTX'in pek çok yöneticisinin işten ayrıldığı, pek çok hukuki ekibin işten ayrıldığı duyuldu. Bunlar muhtemelen gidip itiraflarda bulunacaklar çünkü kendini düze çıkartmaya çalışıyorlar. Bu iş hapiste bitecek. Çünkü bu boyuttaki bir sahtekarlık Amerikan sermaye piyasasının... Az rastladığı boyutta bir Madoff rezayeti var çok büyük filmi bile yapılmıştı birkaç tane daha belki bu çok büyük bir hikaye yani şu anda konuşan rakam 9 milyar dolar kimse bundan da emin değil daha da fazla olabilir kara delik deniyor. çünkü gidip şirketi satın almaya kalktı Binance gördüklerinden baniye kapıldı ve biz bu işte yokuz dedi FTX'in kendi başka şirketlere sunduğu düşünülüyor nitekim dün Sam Friedman dedi ki biz hazırız başka şirketlerle görüşüyoruz satış için diye ama kimseden ses çıkmıyor bu durumda delik sandığımızdan büyük ve deliğin sebebi operasyonel bir zarar değil. İftas her zaman olabilir. İftasda kimse hapse girmez. Ama burada muhtemelen Sam Bankman-Fried ve onun arkasındaki bir eküri hapse girme ihtimaliyle karşı karşıyalar. Ama işin daha da ilginci ne biliyor musunuz? Adam sahtekarlığa ya. Full gaz devam ediyor. Dün mesela diyor ki benim şirketimin değeri ve bünyemizdeki teminatlar bu borçlarımızı hayli hayli karşılar. Ya bırak palabra'yı şirketin değeri mi kaldı? Bundan aşağı yukarı bir yıl kadar önce 32 milyar dolar değer biçiliyordu şirkete öyle yatırım almıştı. Şimdi bence değeri sıfır. Şirketin hiçbir değeri kalmadı ki alacaklar üstüne çökecek işlerini yapamıyor. Bırakacaksın bu işi öyle bir değer yok. Teminatların var diyor. Nedir teminatlar? Nakit mi? Altın mı? Değil. FTT kendi çıkarttı ve şu anda değeri başına göre %95 diye gitmiş tokenlar. Tamamen sahtekar ve böyle insanı ikna etmeye çalışıyor. Bu SEM'den adam sahtekarlığına Tron CEO'su Justin Sun'ı da ortak etmeye çalışıyor. Çok ilginç. Dün gidiyorsunuz FTX'den paranızı çekmek istiyorsunuz. FTX diyor ki veremeyiz parayı ama gidip eğer Tron platformundan TRX, BTT, CST, SSN ve HT tokenlarını alırsan paranın %20'sini verebilir sana. Bak bak sahtekarla bak. Paranı vermek için gidip onları alman lazım diyor. Onları alsam parayı sana veririz. Bugün demin kontrat ettiğimde artık o işlemle durdurulmuş. Herhalde onun da yeni bir sahtekarlık olduğunu ve başını daha da çok derde sokacağını gördü o yüzden vazgeçti. Ama bu adam sahtekar. Belki kötü niyetle başlamamıştır. Belki hırsına yenilmiştir. Belki bu işleri döndürebileceğini düşünmüştür. Fark etmez. Bu adam şu anda sahtekar ve hapse girme ihtimali çok yüksek. Tek güvenebileceği konu Biden kampanyası. Amerikan Başkanı Biden'ın seçim kampanyasının iki numaralı bağışçısıydı. İnanılmaz para bağışlamıştı oraya. Belki hükümetten bu konuda destek bekliyordur ama Amerika'da yargı bağımsız çalışıyor bence hala ve bu adam başı dertte. Peki girsin el hapse bize ne öyle değil. Çünkü bu çok büyük bir borsa ve bu borsada yaşanan sahtekarlığın boyutu Amerika'da şu anda bir nolu gündem maddesi. Üstelik FTX-US hala operasyonda FTX-Amerika. Bundan dolayı Amerikan sermaye piyasası, Amerikan FBI'yı herkes bu üzere çökecek. Ve bunu çok sert regülasyona çıkarmak için bir bahane olarak kullanacaklar. Ben bu regülasyonlardan pek çok borsanın Temiz çıkamayacağını, pek çoğunun kapanacağını, karlılıklarının ciddiye azalacağını, yeni teminatlar göstermek zorunda kalacaklarını yani dalgalı periyodu bekliyorum. Bu işin sonu hayırlı olabilir. Çünkü ben borsanın regüle edilmesi gerektiği uzun zamandır düşünüyorum. Çünkü bunlar merkezi yapılar ve hiçbir denetimleri yok. Teminatları yok, arkalarında bir regulasyon yok, denetçi yok. Ne yaptıkları bilmiyoruz. O yüzden denetlenmeleri gerekiyor. Ama bu denetimde şimdi Amerikan SPK'sı eline süper koz geçti ve çok sert regülasyonlar getirebilir. Bu da Kripto pazarın üzerine yeni facia yaratacaktır. İkinci bir mesele şu. Dün bir rahatladık sağ olsun Amerikan enflasyon verisi sayesinde. Ama aslında bu bitcoinlerin vesaire değerleri öyle bir yerlere geldi ki şu anda margin kollar gelebilir. Ne demek bu? Gitti birileri kredi alıp bitcoin aldılar ve dediler ki bitcoin 15-16 bin dolara düşse bile sorun değil. Eurolara geldi şu anda ve onun altına biraz daha inerse margin kollar başlayacak. Yani kredi verenler diyecek ki bana teminat olarak gösterdiğim bitcoin'un değeri o teminatı kurtar mı? Öde bana borcunu kardeşim. Bununla ne yapacaksın? Gideceksin bitcoin'i satacaksın, nakite döneceksin. Üzerine bulabiliyorsan biraz daha nakit bulup borcunu ödeyeceksin. Bunun borsa üzerindeki etkisi çok sert olabilir ve tahminimce buralara yakınız. Eğer yukarı doğru bu enflasyon verisi ve hisse senetlerinin genel yukarı gidişiyle beraber kriptolar dolar giderse rahatız. Ama eğer öyle gitmezse mesela Michael Saylor... Mutlaka margin kola gidecektir Biliyorsunuz milyonlarca, milyarlarca dolar kredi aldı. Gitti ondan hepsi Bitcoin'e yatırdı. Teminatlı Bitcoin'ler var. Ve Bitcoin'in değeri 16.000'in altına doğru sarkınca büyük korku başladı orada. Peki böyle bir durumda ne yapmak lazım? Şimdi şöyle bir dilema ile karşı karşıyayız. Bir... Ben borsaların genelde yukarı doğru döndüğünü düşünüyorum. Bunu uzun zamandır iddia ediyorum. Dün gelen enflasyon verisi de bu iddiamı hızlandırdı. Dün Nasdaq %7,5 büyüdü. Ve biliyoruz ki kriptolar Nasdaq borsasıyla özellikle çok Kore ile çalışıyorlar. Yani buradan dolayı doğal bir artış elimdeyiz. Ben inanıyorum ki FTX'e zaten olması biz şu anda Bitcoin'e falan 30 bin çoktan geçmiştik. Ama FTX var. O yüzden bu borsanın... Yanında kriptoyu da alıp yukarı çıkma çabası önünde FTX ve bu bahsettiğim bütün risklerin büyük etkileri var ve her an bir yerlerden daha bir şey patlayabilir. Ne yapmak lazım? Çok dikkatli olmak lazım. Yani iki anlamda dikkatli olun. Bir, aman diyeyim şu borsalarda paranızı, kriptonuzu tutmayın. Çekin şunları cüzdanlarınızı. Adamların hepsi riski şu anda. Türkiye, yabancı hiç fark etmez. Hiçbir yerde regülasyon yok. En regülasyona tabi olan Coinbase'ye bile hemen güvenmiyorum bu konuda. İkincisi yatımınızı iyi yönetin. Yani Bitcoin tam bir merkeziyetsiz coin. Ona hala inanıyorum tutmaya devam ediyorum ama bu özellikle BNB gibi mesela Binance'in kendi kendine çıkarttığı token FTT'den bir farkı yok. Bunların arkası boş. Bunlara çok dikkatli olun. Merkezileşebilen sahibi adı adresi belli şeylerden uzak durun. Ben o yüzden Bitcoin, biraz Ethereum onlar bana merkezileşsiz geliyor. diğerlerinden hepsinden çıktım. Bana bu aralar o yüzden ne olur sormayın. Hocam Gala token ne olacak vesaire bilmiyorum. Çünkü çok fena bir şeyin içinde gidiyoruz şu anda. Umarım bu pislikler birazcık temizlenir ve Tekrar işimize bakarız. Çünkü blockchain'in, kriptonun sözleri hala geçerli. Hala inanıyorum bir teknolojiye. Fakat bu hırslı, hırsız, sahtekar, dolandırıcı insanlardan borsanın temizlenmesi gerekiyor. Çünkü bu işleri alıp sattığımız borsalar hala merkezi yapılar büyük oranda. Onlardan kurtulmamız lazım. Evet ben böyle düşünüyorum. Biraz sinirli olabilirim bugün ama üzülüyorum gerçekten. Çünkü kriptonun dünya için ne kadar iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu tip şeyler çıkınca deliriyorum. Bilmiyorum size ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve sorularınızı mutlaka bekliyorum. Bir de daha fazla içerik istiyorsanız bizim haddini aç kulübünün altında yatırım ve gelecekte bir topluluk var. Ona mutlaka katılın. Linkini aşağıya ve yukarıya bırakıyorum.